Zaten Efendim? Bereketi masaya getirmişsin. Nar görüyorum orada. Evet, çok bereketli bir masamız var şu an. Gerçekten. Bereket patlaması. Bereket patlaması, güzel karakterler de var ha. Bağlarız abinin bu yeni bölümünde biraz bereket. Biraz hareket. Biraz hareket. <gülüyor> Harekette bereket var. Evet. Kal de, kalpler, beyinler. Abi güzel bir masa. Yani objeler güzel, konu da bence çok güzel. En sevdiğim hikayelerden bir tanesi. Hazırsan? Hadi hazırız ya. Hikaye hazır mısın? Tamam. Giriyorum o zaman. Gönder yaz. Yes. Tamam geliyor. Abi hikayemiz yaratılış efsane Hades ve Demeter'in hikayesi. Bir de tabii arada Persefone adlı kızımız var. Hades, yeraltı tanrısı diye geçiyor. Yeraltı tanrısı ama yeraltında ne var yani inanışa göre bu hikayelerde yeraltı aslında işte cehennem, cennet, ölen ruhların gittiği yer gibi gözüküyor. Ve oradan sorumlu tanrı. Senin onunla ilgili neler düşüneceğini, neler söyleyeceğini çok merak ediyorum ama yani özelinde bir de Demeter var. Demeter de Ana da diyebiliriz. Ekinlerin, toprağın, Doğan'ın tanrısı Demeter'de. Demeter'in de bir de kızı var, Persefone. Hades, Persefone'ye aşık oluyor ve yeraltı tanrısı yerin altından çıkıp Persefone'yi kaçırıyor ve kendi krallığına götürüyor. Ama burada ilginç bir detay var. Persefone arkadaşlarla beraber bir tarlada gezerken Nergis çiçeğinin kokusundan çok büyüleniyor ve onunla vakit geçirirken yer yarılıyor ve Hades onu tam o anda alıyor. Orada ilginç bir detay var. Onun dışında da bu kaçırma olayından sonra Demeter doğa ana malum hayata küsüyor biraz. Ve dünyayı çok büyük bir kıtlık sarıyor. Kimi hikayelerde çok kara kış diye geçiyor, evet. kimi hikayelerde kıtlık diye Hı -hı. geçiyor. Ama günün sonunda herkes perişan halde. Bir takım olaylar sonucunda Hades'i şu konuda ikna ediyorlar. Tamam senenin belli kısımlarında Persephone, Demeter'le beraber vakit geçirsin annesiyle beraber ki dünyadaki bu kıtlık son bulsun. Ama geriye kalan zamanda da senle beraber olsun diye bir orta yol buluyorlar aslında. Yani burada iki tane zıt gibi gözüken tarafın arasında bir orta yol bulmuş oluyor. Kimi hikayelerde yılın 6 ayı annesiyle geçiriyor. Kimi hikayelerde yılın 3'te 2'sini annesiyle geçirdiği söyleniyor. Ve buradan da işte kızı Demeter'in yanındayken bahar ve yaz ayları, kızı Demeter'in yanında değilken işte sonbahar ve kış aylarının olduğu gibi bir açıklama yapılıyor. Aslında bu doğa olayını anlatmak için muazzam bir hikaye. Ama bence bir yandan bizim içimizdeki doğayı, mevsimleri anlatmak için de mükemmel sembollerle dolu bir hikaye. Ne düşünüyorsun burada bu Hades, Demeter, Persephone üçgeninde? Bir Hades'i bir, birazcık anlatmak lazım. Yani Buyur. Hades yer altında, yer altının tanrısı. Fakat bu çok bir tercih değil. Yani Zeus, Poseidon ve Hades arasında işte Titan ve Tanrıların savaşından sonra bir önceki bölümde paylaşmıştık. Bir kura çekiliyor ve Zeus gökleri alıyor, Poseidon denizleri alıyor. Yeraltı da Hades'e kalıyor. Yani Hades kötü biri veya zevani olduğu için yer altında değil. Tamamen kura <gülüyor> şeyiyle şansına küsü. Sona sürekli. kalan dona kalmış. <gülüyor> evet. Çok fazla hikayede başrol oynamış Hades. Yeraltına iyi bakıyor. Tabii tanrılar nerede? Olimpos'ta, işte İşte altınlar, şatafat o yer altında. 12 tane tanrıya bedel belki de Hades. Çünkü karanlığı yönetebildiği için. Ama işte hani <gülüyor> tanrı da olsa insan insandır. Şeyi var ya o da seviyor. O da duygularının peşinden gidiyor. Ve en nihayetinde bir uzlaşmaya varıyor. Güzel bir hikaye var orada. Ben kalple beyni getirdim. Bu hikayeye paralel ama ilk bir istiyorsan süper kahramanlardan başlayalım. Hela ikimizin de sevdiği karakterlerden evet. bir tanesi. Evet. Thor ve Loki'nin kardeşi. kardeşi. Ve o ikisi de den de güçlü yani. Paket evet. paket ediyor diyecektim ama demiyorum. <gülüyor> Oldukça güçlü. Oldukça güçlü. Yani filmleri izleyenler de bilirler. Marvel evreninin en güçlü karakterlerinden bir tanesi Thor olmasına rağmen hatta bir önceki bölümde de biliyorsun çekicini buraya kadar evet. getirmiştim hatırlarsan. O çekici parçalayabilecek güçte. Ve aslında o coğrafyanın hikayelerinde, o coğrafyada geçen yaratılış hikayelerinde o da ölümü temsil eder. Aslında o yüzden biraz Hades'i anlatmak adına belki Hela'nın üzerinden ilerlemekte mümkün olabilir. Senin kalbine ve beynine geçmeden önce bende de bu hikayede Hades'in incelenmesi gereken önemli yerleri var. Onlardan bir tanesi mesela çok ilginç. Kaynakları incelediğim zaman Hades'in o yer altındaki krallığının o karanlık ve korkunç taraflarına itaf edilen bölümler o kadar fazla ki. Halbuki o inanışta, o hikayelerde cennet de orada. Ama cennetin açıklamasına bakıyorsun böyle bir yarım sayfada işte her şey güzel, rahat yolunda ama bütün olay ve belki de o yaratılış hikayelerinden tanıdığımız birçok kahraman da aslında orada maceralar yaşamaya devam ediyor. Şimdi Hades'in dolayısıyla evet karanlıklar tanrısı, ölüm tanrısı ama bir yandan da aslında cenneti de kontrol ettiğini unutmamak lazım. İkinci olarak da şu da çok ilginç. Demeter... Doğana ve Demeter deyince aklı hemen bereket geliyor. Yani ekinlerimiz evet. bereketlensin. Buğdaylar daha çok mahsul alalım, toplayalım diyoruz ama peki o toprağın içine tohumu yerleştiren kim? Yani kaynaklar iyi incelendiğinde Hades'in aslında bir yandan bereket tanrısı olduğu da gözüküyor. Yani Demeter'in evet Doğana ve toprak ama oraya o yer meyveleri, altına. yer altında o tohumları oraya yerleştiren de aslında bir yandan Hades. Yani hayatın başlamasına da aslında yol açan Hades o yüzden çok ilginç bir karakterdir. Biraz böyle yani iyi zannettiğimiz şey kötü olabilir, kötü zannettiğimiz şey iyi olabilir gibi bir bağlamı var bende. Zaten hikaye hep bu zıtlıktan yola çıkıyor. Yani zıtlıkların da uzlaşabileceği, hatta zıtlığın zıt olmadığı bir bütünün sadece iki parçası olduğu. Hadi gelelim tam da yerinde kalp ve beyne. Akıl ve kalp. Akıl ve kalp, kalp bebeğin kalp ve beyne. Akıl ve kalp. Kalp bebeğin duygularla mantık... Duygularla zihin, kalp ve beyin. Akıl ve kalp. Akıl ve kalp, kalp ve beyin. Nereden hani sembolize edeceksen birisi işte zihnin diyelim sembolü, şimdilik öyle diyelim. Diğeri de duyguların olsun. Teknik olarak, nörobilimsel olarak pek öyle değil. Ama daha bilinen haliyle diyelim çünkü aslında duygular da beyinde oluşan kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkıyor. Ama kalbe atfediliyor işte. Duygularla mantık. Duygularla zihin, işte bazen çatışıyor gibi bir yaklaşımda olabiliyoruz. İşte kışla yaz çatışması gibi, yeryüzü gökyüzü çatışması gibi, soğukla sıcağın vesaire vesaire. Tam olarak öyle değil. Çünkü biz sıcağı tanımlamadan soğuğu tanımlayamıyoruz. Çünkü birisi derece fazlalığı, birisi derece azlığı. İkisi bir yerde birleşiyor, kalple beyin de öyle. Ne diyoruz? Mantığım şunu diyor ama içim ve hissiyatım da şunu diyor. Duygularım bunu diyor ama aklımda şöyle yap diyor işte ...genelde iş ve ilişki başlangıç ve bitişlerinde olur bu. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir işe başlarken, değil mi? Yeni bir Veya ilişkiye işte başlarken. Veya işte o karar aşamasında yani diyorsun ki... ...valla mantığım kal diyor ama içimde git diyor. Aslında duyguyla mantık çatışmaz çünkü biz duyguları... ...rasyonalize etmeye çalışan, yazılımımız, doğamız... ...duygumuzu mantıklı hale getirmeye çalışan canlılarız. Yani şöyle, öfkeliydim, o yüzden böyle davrandım. Seviyordum, o yüzden böyle söyledim. E çok kıskandım, ne yapayım, ona göre karar aldım. Gibi söylemleri söylüyoruz. Burada bir çatışma olmuyor. Yani işte mantığım kal diyor ama işte duygum git diyor. Hayır orada mantığın kal demiyor. Başka bir duygun kal diyor. Güvenlik duygun kal diyor olabilir. Öfke duygun kal diyor olabilir. Duygula duygu genelde karşı karşı geliyor. Duygu olmadan düşünce de şekillenemiyor. O yüzden bu ikisi aslında bir döngünün karar aşamasının vazgeçilmez ortak bir paydaşı, aynı mevsimlerin bir yılı oluşturması gibi. Ve ne oluyor? En sonunda bir ürün çıkıyor değil mi? Nar çıkıyor ortaya. Narın ne işi var masamızda? Murat Han. Abi, nar da senin bahsettiğin şeyle çok bu ee, Dediğin gibi, yani akıl ve kalp birbirinden zıtmış gibi gözükmesine rağmen... ...çok birbirine karıştığından bahset. Çünkü belki de aslında bu karıştırma işin doğasında var. Çünkü zaten bir bütünün parçalarıysa eğer... ...birbirlerine geçmiş olması bizim de düşüncem dediğimde duygumdan bahsediyor olmam ya da bunların birbirine bir etkileşim içinde olması kabul edilebilir gözüküyor. Bu anlamda da işte nar da önemli dediğin gibi. içindeki taneler hepsi ayrı ayrı ve aslında kendisine hiç benzemiyor. Yani narın tanelerine baktığın zaman öyle küçük elmas taneleri gibi gözüken bir araya gelmiş bir sürü tane ama hepsi bir araya geldiğinde aslanları oluşturuyor. Bu noktada şeyi de atlamamak lazım. Hikayenin içinde ilginç bir kısım da var. Hades, Persephone'e... Demeter'in yanına gitmeden önce ona nar taneleri yutturuyor. Bunu işte kimi kaynaklarda işte hadesi unutmasın diye, kimi kaynaklarda karnı tok olsun da orada bir şey yemesin diye geçiyor. çeşitli açıklamalar var ama bence burada önemli olan narın orada geçiyor olması. Çünkü dedi ki hades aslında kötü gözükmekle beraber o toprağa tohumları yerleştiren, Demeter o tohumları büyüten. Yani biraz da burada akıl kalp gibi aslında biraz da böyle sıkıntılar, kötü gibi gözüken şeylerle aslında üretkenliğin, çözümün, güzelliğin de gene bir bütün olmasına geleceğim. Güzel, Çünkü yaratıcılık. Yaratıcılık yani nar da narın tanesini bir toprağa ekelim. Mesela aydınlıkta filizlenmiyor tohumlar. Karanlık olması lazım. Yani belli bir karanlığın içine girmesi lazım ki filizlenebilsin. Ya da toprak tarafından sıkıştırılması lazım biraz değil mi? Ekeriz, böyle toprağa hafif bastırırız. Biraz sıkıntı ve baskı uygularız ki oradan narın hakikati çıksın, ağaç olsun ve meyve versin ve narın son hali. Yani o ana fikri o içindeki özü, potansiyeli, kişinin gerçekliğini, gerçekleştirebileceği şeyleri biraz belki karanlıkta, biraz sıkıntıda tutmak lazım ki o da büyüsün ki doğum da değil mi, sancı olmadan doğum da Olmuyor. Hatta bazen bildiğim kadarıyla Sony sancı da verirler doğum başlasın diye. Yani biraz sıkışma olacak ki doğum olacak. Bunlar da belki de o büyük bütünün parçası içinde bir bütün olarak ilişkilendirilebilecek şeyler diye düşünüyorum. Zaten bu paylaştıkların kahramanın sonsuz yolculuğunda geçen karanlık mağara, yungun da altın çizdiği karanlık mağaramıza girdikten sonra asıl gücümüzü bulacağız. Yani kendi bütünlüğümüze varacağız söylemini destekliyor. Bir de narın bilmecesine pazardan aldım bir tane. <gülüyor> Eve geldim, bin tane yani bin bir halden ve parçadan oluşuyoruz. Zaten şeyin de Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu kitabının bir versiyonunun İngilizce adı A Hero With Thousand Faces yani kahramanın bin yüzü gibi. Bu da onu destekliyor. Çok fazla halimiz var. Bazı hallerimizi kendi içimizde ayırabiliyoruz. Bunlar iyidir, bunlarla devam edelim. Bunlar kötüdür, bunlarla devam etmeyelim gibi. Halbuki hepsi bizi bütünlüyor. Ki yine ben sana pası atacağım. Yine çok sevdiğimiz bir karakter Wolverine orada. Ne dersin bununla bağlarsam? Wolverine gene X-Men ekibinin bir üyesi. Bayağı da ana üyesi yani. Ana üyelerden sevilen de bir karakter. Burada biraz aslında o ekibi temsilen buraya getirdim. Yani Wolverine karakterini direkt böyle üzerinden bağlamlar kurmak adına değil ama o ekip X-Men ekibi bulundukları evrenden yani o hikayede çok ilginçtir insanlar tarafından aslında hor görülen ve sevilmeyen bir ekip hatta böyle tehdit olarak görürler ve korkarlar ve onlara karşıdırlar ama bilmezler ki bir yandan da o X-Men ekibi aslında o insanlığın iyiliği için mücadele eder yani biraz gene işte kötü gözüken şeyler belki kötü değildir ya da iyi zannettiğim şey belki kötü olabilir gibi o senin demin söylediğin örnekte de yani içimizde de binlercesi var belki biz de bir nar gibiyiz yani ben dışarıdan bir bütün olarak gözüküyorum ama içimde bir sürü Farklı benim e, çehrem var. E, bunlar iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Ama bana kitap örneğini hatırlatıyor. Hatta hemen şöyle bir kitabı düşünecek olursak, yani burada herkes belki en sevdiği kitabı, romanı da düşünebilir. Baktığımızda içinde detaylara girdiğinde çok kötü karakterler de olabilirdim. Bizim üzerine konuştuğumuz bu efsanelerinde de Yani korkunç hikayeler var, vahşetler var, kavgalar var, sancılar var. Ama onlarla beraber kahramanlar da var. Ve o aslında o yaradılış hikayelerinin, Belki de bizim yaratışımızla ilgili verdiği mesajların o anlamın ortaya çıkması için biraz da zıtlık gerekiyor belki de. Yani anlam o zıtlıklardan çıkıyor ve kitabı bitirdiğinde sende o kitapla ilgili kalan öz, ana, neyse bütününde aslında evet ama detaya baktığında işte orada zararlı şeyler de var, yararlı şeyler de var. Bütünü bir araya aldığında aslında kitabın özü ortaya çıkıyor. Aynı bizim gibi belki de. Yani ben içimdeki o binlerce çehreyle beraber iyi tarafımla kötü tarafımla onları dengeli bir şekilde belki de Yerli yerine koyduğumda, benim de kitabımın belki de özü inşallah doğru bir şekilde ortaya çıkar. Başıma kötü bir şey geldi, yıkıldı dünyam, ne yapayım? Abi çok güzel yere parmak bastım, benim başıma şöyle bir şey geldi. İşimle alakalı bir aktivite düzenliyordum, açık hava etkinliği. Ve herkese diyorum ki ne olur dua edin, yağmur yağmasın. Çünkü yağmur orada benim için kötü bir şey bir aktiviteyi tehlikeye sokacak bir durum. Beklediğimizin çok üstünde insan oraya geldi, planladığımızın çok üstünde. Yağmur gibi insan geldi yani. Yağmur gibi insan yağdı oraya. <gülüyor> Fakat çok enteresan o kadar böyle hani inşallah yağmur yağmaz dediğim yerde işte kötü gibi gözüken, benim kötü olduğunu düşündüğüm yağmur yağdı. Ve o yağmurun yağmasıyla büyük bir kalabalık alanda çıktı. Geriye kalanlar da tam da bizim planladığımız sayıdaydı ve aktivite sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Şimdi böyle baktığın zaman benim kötü diye adlandırdığım yağmur yağması aslında benim için faydalı bir şey. Ya da o anda işte yağmur yağdığında ya ilkide ki de benim olmasın dediğim şey oluyor diyorsun. O yüzden başımıza kötü bir şey geldiğinde de tıpkı bu tohumun işte karanlığın altında, kışıklığın altında kalıp ağaç olup meyve vermesi gibi belki de o başımıza gelen kötü şey mutlaka işte kıştan sonra gelen yaz gibi, sonbahardan sonra gelen o bahar gibi aslında bizim için faydalı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Vay anasını sayın seyirciler. <gülüyor> Sen öyle düşünmüyor musun? Sen ne yaparsın başına kötü bir şey geldiğinde? Benim yapmaya çalıştığım ani karar vermemek. Tam da senin söylediğin gibi. Çünkü bilmiyoruz, resmin bütününe bakmaya ihtiyacımız var. Resmin bütünü de hayatımız için görebileceğimiz tek bir yer var. Tam da ile tanışmadan, Hades'le tanışmadan önce yani son nefesimizde. O yüzden hiçbir zaman tam olarak bir şeye iyi mi, kötü mü karar vermemek durumundayım. Tabii ki... Olayın içindeyken böyle duygularım yükseliyor, yükseliyor. Allah'ım ne yapacağım vesaire. Ama sadece duyguyla yola çıktığımda o zaman doğru bir karar mekanizmam olmuyor. Birazcık da şurada şu beyni de katmak lazım işin içine. Zaten adı ne? Üzerinde duygusal zeka değil mi? Duygu içine zeka katmak. Onu yapabildiğinde birazcık daha kontrollü olabiliyorum. Birazcık daha dengede olabiliyorum. Zaten hadesin bu anlattığın hikayesinde Denge de var. Yani sonbahar, kış, ilkbahar, yaz dengesi. Birazcık da denge için bu ikisini getirmiş oldum buraya. Şeyi söyleyeyim o zaman sana. Yani bu bahsettiğin dengelenmeyle alakalı ve aslında hepsinin gerekli olduğuna dair çok güzel bir örnek vardır. Çok sevdiğim hocalarımdan bir tanesi söyler hep onu. Dikkat edin der, yemek yaparken tatlı bir yemekse içine bir tutam tuz atılır ki o tat ortaya çıksın diye. Tuzlu bir yemek yaparken de içine biraz böyle şeker katılır ki... O tuzlu yemeğin Aynen. lezzeti ortaya çıksın diye. O yüzden bence hepsi gerekli. Önemli olan dediğin gibi işte o duygusal zeka. Yeter ki bu farklılıkların karşımıza çıktığı zamanlarda biraz şöyle durup ne yapıyorum ben, ne tepki vereceğim deyip biraz da aslında her şeyin kötü gözükenlerin, iyi olabileceği, iyi gözükenlerin kötü olabileceğini düşünüp ona göre belki de karar almak en sağlıklısı olacak gibi gözüküyor bu hikayeden. Her zaman denge o zaman. Evet inşallah dengeli olalım. Önemli olan denge. Önemli olan gönüllerdeki dengeler. <gülüyor> Güzel. Gönüllerde bulalım dengeyi. O zaman İzzet, harika bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yani bu, bu dengeli sohbet için. Gerçekten <gülüyor> şu birbirinden bu kadar farklı şeyleri bir arada dengeleyip bağlamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim her şey için sana. Evet, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.